Gelecek Bilim diye hoş geldiniz. Bu kanalı ilk defa görüyorsanız ve ne yaptığımızı merak ediyorsanız size çok hızlı bir şekilde anlatacağım. Ben Burak Çankaya. Bu kanalı C.D.Tacarsoy ile birlikte kurduk. Ve biz bilim iletişimi yapmaya çalışan iki bilim severiz. Bizle birlikte yaklaşık 40'a yakın gönülümüz var. Eğer bizim kanalımızın büyümesini istiyorsanız, Türkiye'de bilim iletişiminin gelişmesini istiyorsanız, bize 3 yolla katkıda bulunabilirsiniz. Destekleme yöntemlerinden birincisi aktif destek. Aşağıda bıraktığımız adreslerden gelecek bilimde ekiplerine başvuru yapabilirsiniz. Mülakata geçmeniz halinde gelecek bilimde gönüllüsü olabilirsiniz. Burada yazar, editör, YouTube'da veya Twitch'te yayıncı, sosyal medyada veya görsel takımında bunlardan herhangi birinde de rol alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bilim iletişim adını yaptığınız çalışmaları özgeçmişinize ekleyebilirsiniz. Sizlere gelecek bilimde özel sertifikası vereceğiz. Ve sadece gönüllerimizin yararlanabildiği gelecek bilimde de iç eğitimler var. Bu eğitimlere katılıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Bunun dışında kendi iç ekibinize sağladığımız birçok fırsattan yararlanabilir, çeşitli alanlarda çalışan bilimseverlerden oluşan harika bir ağın parçası olabilirsiniz. Bu arada bakmıyorum Sönde fizikte çalışmış insan da var, avukatımız da var, liseli öğrencimiz de var. Her alandan insan var. Güzel bir network yapma şansı. İkinci yöntemimiz ise maddi destek. YouTube ve Twitch kanallarımızdan bizlere ücretli bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve bağışta bulunabilirsiniz. Onun dışında çok sık da olmasa Patreon veya Twitter sayfamızdan göreceğiniz bağış butonlarından da bağışta bulunabilirsiniz. Ama özellikle belirtmek istiyorum ki öğrenci arkadaşlarımızdan ve durumu iyi olmayanlardan bunları yapmamasını rica ediyoruz. Bize para göndermeyin arkadaşlar. Çünkü zaten içinde bulunduğunuz durumu Gelecek bilimde para kazanmak amacıyla kurduğumuz bir platform değil. Hepimizin profesyonel meslekleri var ve burası zamanımızdan feragat edip kurduğumuz bir platform. Gelen maddi destekler olsa şayet daha iyi ekipmanlar ve profesyonel ücretli yazılımlar satın alıyoruz. Böylece yayınlarımızı daha da profesyonelde getirip sizlere iyi ve kaliteli bir izleyici deneyimi sunmaya başlıyoruz. Üçüncü ve belki de en değerli destek yöntemi ise manevi destek. Türkiye'de çok daha fazla insana ulaşabilmemiz ve onlara bilimsel düşünce ve bilim kültürü aşılayabilmemiz için yardımcı olabilirsiniz. Bize en büyük desteği takip ederek, yayınlarımızı sosyal medyalarda paylaşarak ve bizden çevrenize bahsederek yapmış olursunuz. Etrafınızdaki insanların kanalımızın YouTube, Twitch, Spotify, web sitesi ve sosyal medyalarımızı takip etmesine aracı olmanız biz mutlu eder. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Bilimle kalın.